Merhaba dostlarım ben Serdar ve normal Minecraft'ta Minecraft Survival'a hoş geldiniz. E, Hardcore'un benim için bir tık e, zor olduğunu e, öğrenmiştik. E, en son ki Minecraft serimizde. Okey. E, bir ses almıyor mu? Alıyor mu almıyor mu onu anlamaya çalıştım. Sayarım alıyor. Okay ses konusundayız feedback verirsiniz. Ses çok kısıksa ses kısık deyin. Oyunun sesi yani ses çok yüksekse çok yüksek deyin. Ben ona göre sonraki bölümlerin birinde onu kısarım veya yükseltirim. Evet en son ee, ölmüştüm. Hardcore modda ölmüştüm ve yeniden başlamıştı ama yeniden baş... O ne? Arı mı? O kocaman bir arı mı? Gidip öleyim mi acaba? Öldümü en son minecraft hard core serimize öldüm o yüzden bir süre onu oynamayacağız. Bir süre oyunu öğreneceğim. Kendimize al. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Çökşirilmiyorsun. <gülüyor> Hiçbir kadar <gülüyor> korkunç bir görüntü. Wow. Wow burada da sen şuraya düşsene. ha, ha, ha, ha. Hadi, hadi küçük küçük evil'lıklar. Hadi, hadi düş, hadi düş, hadi düş. Yapamıyorum. Ben düşücem sanırım. Ben kendime güzel bir coğrafya bulayım. Evet oyunu öğreneceğiz. O yüzden yine tavsiyeleriniz, önerileriniz, oynayış tarzlarınız falan varsa hepsini yorumlarda görmek istiyorum değerli hapıplarım. Zaten şu ana kadar çok yardımcı oldunuz. Çok fazla şey yazdınız. Her ne kadar hepsini gerçekleştiremesem de ne kadar tuhaf bir coğrafya geldik ya. Şöyle gideyim bak hiç de korkum yok ha <gülüyor> bu sefer <gülüyor> Önce seri bitmeyecek zaten <gülüyor> ee, bir taraflarım terliyordu oyunu hardcore modda bir taraflarım terliyordu hardcore modda geri döneceğiz de biraz daha hazırlıklı olmak istiyorum aha <gülüyor> şimdi görün bakalım falan gibi sizden bir kafaya girip öyle bir şeyler yapmak istiyorum ama şu an o, kafada değilim ama şu an güzel şeyler oluyor yani. Ne oldu Ne yaşadım? şunları mı gördüm? Oho oh, oh, korkuyorum. Korkuyorum. Suyun altından yüzerek gitti senin. Bir de ha, yani iki kere W'ye basarsam koşturuyor gibi bir şey oluyordu. E, şu tarafta daha güzel bir ev kurabilmişiz gibi geldi bana. Daha düz alan tarım yapabileceğimiz e, tarlalar açabiliriz doğaya dikkat edebiliriz endüstriyel bir çirkinlik yaratabiliriz bu taraftarda yani gidip endüstriyel çirkinlikler yaratalım oyunlarda bunun oyunlarla kısıtlı kalması e, bu durumun oyunlarla kısıtlı kalması çok önemli iyi o zaman ben yıkmaya başlıyorum bir e, hiper uzay yolu yapmak için e, bu canlıların ellerini yıkacağız sonra kendi evimizi e, şey yapacağız haldeyeceğiz falan kulaklıkla mı geliyor ses? okey böyle falan bir ses geliyor senin akşam mı oldu? akşam olmuş olabilir ha Okay. Evet, bir geçen bölümde de ölürken e, kullan kullansaymışım ölmüyormuşuz. Ben dedim ki kaçayım. Kaçmak bir işe yaramadı. Çünkü yine öldüm. E, son, havada mı asılı diye bakacaktım. Hı, evet da asılıymış gibi duruyor. Gölge yüzünden mi var? Neyse. Şimdi şunu şöyle koyuyoruz. Şunları alıyoruz. Baltı yapacağız, ev yapacağız ama bu sefer ölmeyeceğiz çünkü devam ediyor olacağız sadece eşyalarımızı kaybederiz en fazla. Ama şunları aldım yani. Bunları da bu şekilde koymam lazım çünkü küçük takıntılar. Daha fazla aç keselim. Ha bu sefer daha güzel bir ev yapacağız. Bu sefer Aa, etrafta koyun, koyun, koyun, koyun, koyun, koyun, koyun, koyun, koyun bulmam lazım. Koyun. Bak tavuk var. Bütün Ali Baba'nın çiftliği burada. Hadi bakalım bir de koyun bulursak. Ulan eşek var koyun yok. Aaaaaa. You're so dead. Wow. Siz koyunlar o kadar öldünüz ki abi. Üç tane varmış zaten toplamda sizden. Öleceksiniz. Ah yok lan dört tane varmış. Belki bir noktada beşincisi de çıkar ve etiniz de geliyor ha güzel yani kevap falan yapacağız Nice tamam yatağımı aldım ben buradan Aha, daha fazla koyun güzel vicdan azabı çekmeyeceğim bir de siyahlıları falan da var ya yani bunları çiftleştirdiğim zaman griler falan da çıkacak Acaba bu koyunları böyle başka renklere boyayıp ee, çiftleştirirsem bir şeyler oluyor mu ne bileyim sarı ve kırmızıyı birleştirip turuncu falan çıkarabiliyor muyum acaba? Neyse çok da önemli değil. Ben yatağımı yapayım da. Hop rahat bir yatak yaptık. Bu sefer bir yere kazmaya çalışmayacağım. Bu sefer Doğru düzgün bir ev yapacağız. İnanması çok zor. Biliyorum Hobbit gibi abi nasıl? Bir Hobbit gibi yaşamıyor muyduk biz falan diye soruyor olabilirsiniz. Ama gerçekten doğru düzgün bir ev yapacağız. Ee, ama çabucak bir bir şey halletmem gerekiyor. Şuradan taş alayım. Taş devrine girdin dedi bana şu an. Ekran iyice kararıyor. Kaç tane taş aldığımı bilmiyorum şu an. Ha yok altı görebiliyorum. Ayo ben ne alıyorum lan şu an? Bu ne lan? Andesit almak istemiyorum ya. Hah. Andesitler falan ne işe yarıyor ya bu? Meraller sitle bir tane şeyler ne işe yarıyor? Bir de oyun oyun Türkçe yapabiliyormuşuz değil mi? Dur oyunu Türkçe yapalım. Maşallah. Ölü diller falan var burada. Ölü dilleri falan bile koymuşlar yani. Peki yükleyeceğini bilmiyordum. Heh. Bir an için korktum. Aa oyunu başlığını yüklüyor falan diye. Ee, tamam. Evimizi tam olarak şuraya şuraya falan kurmaya başlayacağız. Şöyle. Aynen şuraya koyacağız. Şu ağaç kendi iyice yok etsin de. Ben şunu da bir şuradan çekeyim. Ağaç öldürmeye devam edeyim ben. Böyle göl kenarında. Erken mi davrandınız acaba? Ya şu an zombi duyuyorum. Hortlayan bazı varlıklar duyuyorum. Hortlamasam onlar acaba? Evet sayarım hıf, hıf, hıf. Şeyler oluyor. Ben şöyle yapacağım. Nerede benim şeyim? Sen de şuradan alalım ya. İlk önce kendime küçük bir ev yapacağım. O yüzden seni şöyle alalım. Şöyle koyalım. Hop hepsini aldım. Hop hepsini aldım. Keşke hepsini almasaydım. E, bu yetmeyecek. Yeride kırık taş mı koysak? Yetecek mi? Yetmeyecek. Daha fazla şey kesmem lazım. Okey. Hemen şöyle çabucak. Bence ağaç katliamımıza kaldım. Ben, ben böyle konuşmayacağım. Benim vicdanım sızlıyor ya. Konuştukça diyor gerçekten. Hah. Hah. Oh. Oh. Oh. Seni de keseyim. Aa yok ya. Gölün karşısındaki ağaçları kesmeyeyim ya. Gölün karşısında ağaçlarımız olsun abi. Gölün karşısına bakalım biz. Böyle kapıdan çıktığımız gibi ağaçları görelim. O zaman. Yukarıdan bir şey mi düştü az önce? Ağaçtan mı düştü o yukarıdan mı bir şey düştü acaba? Allah Allah. Neyse. 10. 40 tane odunumuz daha oldu. Bir tane daha keseyim ben. Çünkü acıktım iyice. Artık bir noktadan sonra vuracak herhalde açtık. Hocam bak artık açsın. Kendine geldi ya. 14. 14 çok yeterli ya. 14 çok yeterli. Kahvemden de bir yudum alayım. Siz de değerli dostlarım sıcak içeceklerinizden yudumlar alabilirsiniz. Uuu bunları alayım. Ay kahve çok güzel. Kahvenin tadı çok güzelmiş. Özel bir şey yapmadım, sadece soğuk suda beklettim az, e, kahveyi. Çok, ben ne yapıyorum ya? Azıcık soğuk suda beklettim, o kadar. Şimdi, Şu. hayır. Bence başlangıç için böyle bir ev çok okey. Şimdilik buraya kuralım. Azıcık geç kalmış olabiliriz bazı şeyler için. Ama okey. Bence yetiştiririz bir şeyleri. Oh -oh. Lan az mı? Okey. Um. <gülüyor> yeterince. Bazı şeyden yeterince kurmamış olabiliriz. Böyle bir eksikliğin farkına vardım şu an. Eeeem. Um. Um. Et. Evet. Okey. Bir şey diyeceğim. Bam. Korkuyorum. Serdar şu an korkuyor. <gülüyor> oh. -oh. Lütfen bir zombi girmesini içeri lütfen bir zombi girmesini içeri. Oh be! Ulan <gülüyor> Ay Valla <gülüyor> Vallahi sıcak bastı ha. <gülüyor> Şu an vücudum bir sıcak bastı korktum yani. Zombiler ağzımı burnumu kıracak diye creeperlar zombiler bir tehdit oluşturma da sanırım şu kadar creeperlar daha sen bir gitsen artık creeperlar sanırım azıcık birazcık daha ciddi bir tehdit oluşturuyorlar sen de şöyle kal hocam seni tam böyle şöyle bana mı saldırmak üzere geliyor acaba Heh. şuradan bir kapı yapayım Evet senin de gitmem gerekiyor. Ah şerefsiz, git lan, ya, yakacan. Okay yakmadı. Bana saldırmaya geliyormuşlar, şerefsiz. Seni atayım, bir de seni atayım. Orada pişsan. Ben ne yapacaktım ha? Üç tane kapı mı? E okay böyle de iyi. Ee, devam mı acaba? Şu arkadaki ormanlık alana doğru gideyim ben, orayı biraz keseyim, edeyim. E, öncelikle evimizi bir tamamlayalım abi, doğru düzgün bir evimiz olsun. Ben bence şey kilit noktası bu, evimiz ev, ev bir şey benzebeince, hayat kalitesi yüksek olmayınca, moraller de düşük oluyor. Moralleri düşük olmayın düşük olunca tam performansla alamıyoruz. Önce bir hayat kalitemizi düzelteceğiz. Ondan sonra geri kalan her şey yapacağız. Minecraft'da başarılı olmanın sırrı bu. Daha güzel evler yapmak. Ha, <gülüyor> Benden nasıl bir estetik başarı bekliyorsunuz bilmiyorum. Ee, ama e, olabildiğince vermeye çalışacağız. Bakalım ne verebilirsek artık. Bu tepeyi de bir itimizleyelim de. Oh, orası buz mu? Kum mu acaba orası? Çok ilginç. Yo. Okay, bir şey test ettim. Bir şey test etmem gerekti. Ara ara sıra böyle you falan diyemiyorum. ah bap falan diyebilirim. Al alış, alışabilirsiniz bunları. Kesmeyeyim ben ilk önce bir şeyler mi acaba? ajaba? bir şeyler biçeler yemen güzel olabilir. Anne ne güzel, hoş bir gölümüz var buranın çevresinde de eşeklerimiz var. Katırlarımız var, ineklerimiz var. Ali Baba'nın çiftliği. Keşke Ali Baba'nın çiftliği koysaydın dünyanın ismine. Şimdi. o, oh, Hiçbir şey kesmemiş ya. Sen şunları hallet. Ben de bunu yiyeyim. Benim bile sarım şunu yapmam gerekiyor. Şunu da şöyle koyayım da. Şunları falan içeride tutalım. Devam. Bunlar bunlar kalsın. Güzel manzara oluştu. Dışarı çıktığımız gibi e, şey görüyoruz. Gölün karşısını görüyoruz ama şuraları keseceğiz tabii ki. Buraları keseceğiz çünkü İ imar. İmar. İmar olacak buralarda hep. Peki bunu sonra ne yapacağız? İneklere saldırmamın hiçbir ben seni kestim ya sen burada öylece duruyor musun ben senin kes sen kesildin mi Bu ağaç bu böyle doğmak istemiş herhalde bilmiyorum. Ya belki ben mi bir şey yaptım. Acil bir şey mi aklıma geldi. Yok bu böyle olmaz falan deyip Çok ilginç. Şunu da alayım. Balık da tutabiliyoruz artık güzel yani. Hemen hoş Aaa kil var. Kilden neler yapabiliriz ya. Kilden yapabileceğimiz şeyleri bir söylesenize. Onları da halledeyim o arada. Şimdi seni şey yapalım. Senden daha fazla odun kömürü toplayacağız. Ee, o sırada da seni alacağım ve şu e <gülüyor> siz böyle kalmayacaksınız Tabii ki. Böyle, böyle iş olmaz bir kere. Böyle iş olmaz. O konuda hemfikir olalım. Okey. Ben bir de çok böyle basık yerlerden hoşlanmıyorum. Şuradan başlatacağım şeyi. Daha sonra tepesini çıkararak yaparız artık. Heh. Oh. Şimdi ekranların başında bazı ahpaplarımız bağırıyordur. Abi ondan yapmayacaksın evi. Kötü olacak, şöyle şeyler olacak diye. Sonra benden ya ne olacak canım böyle yaparız diyeceğim. 5 e, bölüm sonra... Hayır diyerek ağlayacağım. Çünkü siz haklı çıkacaksınız. Ben haksız çıkacağım. Ama şu an... E, mucizevi bir şekilde belki ben haklı çıkarım diye... <gülüyor> Devam ediyorum bu çabama. Bir kötü oldu sanki. <gülüyor> Neyse. E, zamanla... Genişleyecek ev. Yine ağaç yetmedi. lan ben... Ne kadar ağaç kesmem gerekiyor bunların hepsini halletmek için. Yeni okay. yani için Enderman gördüğümü sandım. Yine bir üç buçuk attım. Ama görmemiştim. O yüzden herkes rahatlayabilir. Çok güzel bir kıyı şeridimiz olduğunu söylemeliyim. Başta da çok güzel bir nehrimiz, nehrimiz vardı. akarsuyumuz vardı. Lan yazık oldu akarsuya ya. Şuraya bir liman yapalım ya. Evet ya. Sonra çok sonraki bölümlerde, çok sonraki bölümlerde. Yani liman yapalım deyip kendimde öldürtecek değilim ha. Şimdi evet, sonunda evimizi tamamlayabiliriz abi. Son evimizi yukarıları da halledeceğim ama. Ama yukarıları da halledeceğim. Ee, evet. Normalde tam tersi oluyordu bu işlemin. Ee, ben şu kadar gerekecek diyordum. Genelde o kadardan çok daha azına e, şey yapıyorduk. Ee, devam. Şimdi de yukarı çıkalım. Ben ne koydum ya? Ben farklı bir şey koydum sanırım oraya. Yok. Aynı şey. Okey. Tamam. İşte bunlar artık küçük e, hayattaki küçük takıntılar bölümüne. Yine yandı, çok kötü bir şekilde koydum ama yapacak bir şey yok. Düzeltiriz. Evimizin ikinci katı da olur. Üçüncü katı da olur. Üçüncü katı olur mu? Olur herhalde bir noktada olur da. Korkunç oldu eminç ya. Okey. <gülüyor> şunları, <gülüyor> şunları alacağım. Ee, şöyle koyalım. Şöyle dışarıya iki tane koyalım. Ee, i̇çeriye de iki tane koyalım. Ee, Yatağın başına kitabı okurken beni aydınlatsın. Muhtakta e, çalışırken beni aydınlatsın. Bir de köşeye falan koyalım. Bizim daha fazla şeye ihtiyacımız olacak. Oduna ihtiyacımız olacak. Evet. Ha acaba yeri başka bir şey de mi yapsak diyeceğim ama. Yap evet evet yeri, yeri beyaz ağaçlardan yapalım. Beyaz ağaç kesmeye gidiyoruz. Hadi bakalım. Belki de bu ağaçların bir kısmını buraya geri ekmeliyim. Ya kısa zaman içinde yaparız bir şekilde hallederiz. Işıklı, güzel yataklı bir evimiz oldu. Yani e, en son öldükten sonra başladığım yeni e, atılımdan 4-0 öndeyiz şu an. İyiyiz yani. Orada ne ışığımız vardı ne ağacımız vardı. Hiçbir şeyimiz yoktu yani. Ne yatağımız vardı. Kayalıkların içinde yaşıyorduk. Bir adada mahsur olmuştuk. Kayalıkların içinde yaşıyorduk gerçekten. Okay. Aha orada öldürdüğümüz ağaçları kal. Sen nesin? Ya sen yere düştün. balıklara bak okey güzel ilginç tuhaf güzel balıklar o bir sürü çubuğumuz oldu bir sürü bir sürü çubuğumuz oldu güzel e o kadar fazla aha ya huş kütüğümüz ha, iyi huş kütüğümüz sizin ne kadar huş kütüğünüz var arkadaşlar biliyor musunuz hiç huş kütüğünüz ne kadar olmuş okay, şuradan başlayalım o zaman ben şunu şey yaptığım zaman kapılar sökülecek değil mi? Evet. Ben şunu geri koyayım bence. Yes. Şuradan da hemen... Dışarıda gün ışığını harcamadan gece vakti içeride çalışarak bitirelim işlerimizi. Okey yok. Şu an doğru bir hesaplama yapabilirim. Bir dakika. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, sekiz kere, tamam tutuyor Yeterli, <gülüyor> yeterli şeyimiz var. Ee, kütüğümüz var. Bu ne tahta, huş tahtamız var ha Ha ben bunun altını şey yaparsam bu gidecek mi yok gitmedi okey güzel. İyi ki e, yatağımı duvara montelim şimdi. Gelecekteki bazı şeylerden e, kurulmuşum. İyi ki diğer da duvara montelimişim. Keşke kapı... Keşke... Değil mi? Keşke kapıları da duvara montelesek. Değil mi? Keşke duvara monteli olsalar. Ya yere monteli ol, olmasalar ama yapacak bir şey yok artık. Onların da doğası öyle. Şimdi, ha. Hilden tuğla falan yapıldığını biliyorum. Onun dışında başka neler yapılabilir? Veya tuğladan bir ev yapsam acaba ne kadar okey olur? Yararları nedir? Zararları nedir? Böyle tamamen ahşaptan bir ev yapmanın zararları nedir? Yani sonuçta yangın çıkarsa öleceğiz evin içinde. Bağıra bağıra yanacağız. Birisi de bizi söndürmeye gelmeyecek. Çünkü bu evrende bir tek ben varım. Belki lamalı tüccarlar gelir. lan yanıyor bu bununla ticaret yapılmaz deyip geri gider falan ama... Öyle. İyi o zaman. Ben o zaman şunları alayım. Ee, şundan bir tanesini bırakayım ve şunları pişireyim. Ve uyuyayım. Sabaha kadar pişer mi acaba? Bilmiyorum. Bakalım pişti mi? Bir tanesi pişmiş. Okey. Bir tanesini yeriz. Ve şu güzel e, şeyde evimizin manzarasına etrafa bakıyorum. Creeper şey yok o kez şu güzel manzara da e, sizlere de veda diyeyim atlarım oğlum zindana falan benzedi ev ya ev zindana benzedi ya neyse değerli haplarım çok değerli dostlarım çok teşekkürler e, bu videoda beni takip ettiğiniz için her zamanki gibi like'larınızı yorumlarınızı eksik etmeyin e, daha fazlası için de abone olabilirsiniz Sonraki videoda görüşmek üzere. Ee, hayatta yüksek çözünürlükte huzurlu, keyifli kalmanız dile. Bye bye.